Değerli izleyenler, Tarık Haber'e başlıktır. Karşınızdayız. Ben Deniz bazı Tarık ve Bazda Tarık haber bültenini başlıyor yaklaşık 0.00.40'a e kadar bu ekranlarda altında gün ışkan gelişmeleri için paylaşacağız. Ben Deniz Haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımız şöyle bir hatırlatacak olursak, iletiyor tarık haber, TikTok tarık haber, Facebook tarık haber, LinkedIn tarık haber, yay tarık haber, Tumblr tarık haber, Instagram et tarık haber. Twitter'e dotyılmaz, Redditgramtype7308, YouTube Tarık Haber TV ve VKM Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız değerli dostlar. <gülüyor> Diğer sosyal medya kanallarımızı da hatırlatacak olursak, Bigo Live'da yayındayız. Bigo Live kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Up canlı yayında, yayında YouTube canlı yayın kanalımız Tarih Haber TV'den yine bizlere ulaşabilirsiniz. Yine üstüki kanalımız Tarih Haber TV'den. ulaşabilirsiniz. Türkiye'de güncellemek gelmiş dostlar. işte <gülüyor> yayında istiyorsunuz Twitch'te ee, canlı odalar var canlı odalardan bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Twitter'da dediğimiz gibi sesli odalar var Twitter'a bekleniyorsunuz değerli dostlar. Twitter'da bu arada patronu değiştirdiği için güncellemeler yayınlıyor. Güncellem yapmanızda da fayda var değerli dostlar. Azarda da yayındayız, değerli dostlar. Azarda bekleriz. Azar'ın da canlı yayın odaları var. Oraya da bekleriz, değerli dostlar. Kriziye nüfus Hoşçakalın. a hmm. Ezey seyirinize geçelim Twitter'da başlar değerli izleyenler. <gülüyor> 0.0.43'e kadar isteriz. Son dakika haberine göre başkan Erdoğan kabine sonrasında duyurdu. 3 yeni konut finansmanı paketi müjdesi verdi. 0.99 faiz de diyerek ekledi. Son dakika hapene göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik kabine toplantısından önemli açıklamalarda bulundu. Konut almak isteyen vatandaşlar için faizlerin 0.90 olacağını belirten Erdoğan, konut finansmanıyla ilgili üç yeni paket duyurdu. Peki bu yeni paketlerden kimler faydalanabilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut kredisiyle ilgili merak eden detayları açıkladı. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrasında duyurdu, 3 yeni konut finansmanı paketi müjdesi. 0,99 faizde. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrasında duyurdu, 3 yeni konut finansmanı paketi müjdesi. 0,99 faizde. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Konut almak isteyen vatandaşlar için faizlerin 0.99 olacağını belirten Erdoğan, konut finansmanıyla ilgili üç yeni paket duyurdu. Peki bu yeni paketlerden kimler faydalanabilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan konut kredileriyle ilgili merak edilen detayları açıkladı. Son dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan kabine toplantısı 3 saatin ardından sona erdi. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek toplantıda ele alınan konulara ilişkin gelişmeleri açıkladı. Erdoğan hayat pahalılığına değinerek enflasyonu dizginleyecek tedbirler aldıklarını bildirdi ve Temmuz'da yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alın gücünü biraz daha yükselteceğiz dedi. Ülkemiz gündemindeki hususlarla ilgili yürüttüğümüz kimi hazırlıklar sonunda ortaya çıkan müjdeleri paylaşmak istiyorum diyen Erdoğan, konut finansmanıyla ilgili hazırlanan üç yeni paketi açıkladı. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen sığınmacılar meselesiyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için yürütülen yeni projeye ilişkin ayrıntıları paylaştı. Erdoğan, Suriyelilerin güvenli dönüşü için inşa edilen ülket evler ve sınır dışı edilen yabancı uyruklu kişilere ilişkin rakamları duyuldu. Son olarak gençlere de bir çağrıda bulunan Erdoğan, Cumartesi günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılımıyla Rize Artvin Havalimanı'nın açılışının yapılacağı bilgisini paylaştı. Artık kendi ayakları üstünde durabilen bir Türkiye var. Kabine toplantısının ardından millete seslenen Erdoğan, Ramazan ayını ve bayramı geride bıraktıklarını anımsatarak, Bahar'ın getirdiği enerji ve umutla daha güzel bir geleceğe yürüdüklerini söyledi. Dünyanın savaşları, çatışmaları, siyasi ve ekonomik krizleri, Sosyal çalkantıların kıskacında sancılı bir süreçten geçtiği dönemde Türkiye'nin rotasından sapmadan hedeflerine doğru ilerlediğini belirten Erdoğan, hiç şüphesiz devletlerin ve insanlığın tamamını etkileyen olumsuzlukların hayat pahalılığı ve enflasyon gibi sonuçları bize de yansıyor ama hamdolsun diğer ülkelerden farklı olarak biz geçtiğimiz 20 yılda inşa ettiğimiz güçlü altyapıyla son 8-9 yılda yaşadığımız tecrübelerimiz ışığında 2023 hedefleri ve 2053 vizyonuyla sembol değiştirdiğimiz kendi yol haritamıza bağlı kalmayı başardık diye konuştu. Türkiye'nin salgın ve savaş gibi gelişmelerin tetiklediği küresel üretim ve lojistik sistemindeki yeni arayışların merkezi durumunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan küresel yönetim ve güvenlik sistemi kökünden sarsılırken biz sahip olduğumuz tarihi birikimi siyasi, ve ekonomik ve askeri reformlarla canlandırdık. Artık her alanda kendi ayaklarının üzerinde durabilen, bununla kalmayıp tüm dostlarına ve kardeşlerine destek verebilen bir Türkiye var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllardır sürekli dile getirdikleri büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını adım adım yürüttüklerini belirterek, hiçbir iç ve dış hadisenin, hiçbir açık ve gizli oyunun kendilerini bu hedeften uzaklaştırmasına izin vermediklerini söyledi. Bu mücadelelerin ülke ve milletçe ödedikleri bedelleri güvenli ve müreffek geleceklerinin karşılığı olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı sınamaları Türkiye'nin en az kayıpla ve en fazla kazançla geride bırakması elbette birilerinde rahatsızlığa yol açıyor. Ülkemizin ölü yıllarca siyasi istikrarsızlıkla, sinir ekonomik krizlerle, terör örgütleriyle, vesayet araçlarıyla, darbelerle, evrensel kavramların arkasına gizlenmiş sinsi projelerle kesilmişti dedi. Milletimizle birlikte bu kirli oyunları bozarak bugünlere geldik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi dönemlerinde de benzer senaryoların farklı görünümler ve yöntemlerle sahnelendiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Bir yandan demokrasi ve kalkınma reformlarımızı kararlılıkla hayata geçirirken diğer yandan da milletimizle birlikte bu kirli oyunları bozarak bugünlere geldik. Eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye'nin ayağındaki geri kalmışlık zincirlerini milletimizle birlikte parçalayıp attı. Hak ve özgürlük alanlarını genişleterek ülkemizi vesayetin boyundurundan milletimizle birlikte kurtardık. Diklenmeden dik vurarak, egemenliğimizi hiçe sayan uluslararası baskıları milletimizle birlikte görüntedik. Sokaklarımızı kana ve ateşe doğma gayretlerini dirayetli tavrımızla, milletimizle birlikte akamete uğrattık. Ülkemizin varlığına yerleştirilmiş bir bomba olan FETÖ ihanet çetesini canımızı ortaya koyarak milletimizle birlikte tepeledik. Bölücü terör örgütünün kanlı pençelerini askerlerimizin ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesiyle milletimizle birlikte söküp attık. Sınırlarımıza dayanan tacizleri, yaptığımız sınır ötesi harekatlarla milletimizle birlikte fiskülttük. Her alçak hamlenin bir parçasını oluşturan ve ekonomimizi hedef alan niyetleri aldığımız tedbirlerle milletimizle birlikte bozduk. İnsanlığın yakın tarihte yaşadığı en büyük sağlık krizi olan koronavirüs salgınının üstesinden sağlık sistemimizin gücü ve dirayetli yönetimimize birlikte milletimizle hep beraber el ele yok ettik. Küresel finans, güvenlik, mülteci, sağlık krizleri olarak tezahür eden çarpıklıkların bütün ülkemizin üzerine yıkma heveslerini yine milletimizle birlikte fırsatlarda bıraktık. Dar gelirli insanlarımızın alım güçlerindeki düşüşün farkındayız. Erdoğan Bugünkü ve bundan sonraki tüm sınamaları da yine 85 milyon hep birlikte aşarak sonraki nesillere hak ettikleri Türkiye'yi bırakacaklarını belirterek, hedeflerimize ulaşmamıza bir el uzatımı mesafe kaldığı bu kritik aşamada vatandaşlarımızın hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bilhassa dar gelirli insanlarımızın alım güçlerindeki düşüşün farkındayız. Bir yandan enflasyonu dizginleyecek tedbirleri alırken diğer yandan da ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu çerçevede yıl başında asgari ücretten işçi, memur ve emekli maaşlarına kadar geniş bir alanda ciddi artışlar yaptıklarını anımsatarak şöyle devam etti: "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirliilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz." Haziran ayı itibarıyla başvuruları başlayacak aile destek programı gibi yeni uygulamalarla da insanımızı sahipsiz bırakmıyoruz. Çeşitli başlıklar altında sadece geçtiğimiz ay milletimizin farklı kesimlerine sağladığımız sosyal desteklerin toplam tutarı 5,3 milyar liradır. Elektrik tüketim desteği için geçtiğimiz yıl yaklaşık 2,5 milyon haneye 2,5 milyar lirayı aşkın kaynak tahsis ettik. Doğalgaz piketim desteği olarak da son iki ayda 114 milyon lirayı aşkın bir kaynağı vatandaşlarımıza aktardı. Her iki desteğin de kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz. Ekonomi programlarının merkezinde istihdamı koruma ve geliştirmenin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, çalışmak isteyen hiçbir insanımızın işsizlik sebebiyle ailesi ve çevresinin karşısında boynunun yüküp dolaşmasına yol açmayacak bir anlayışla ekonomiyi yönetiyoruz. Handolsun bu sayede üretim tarafında oldukça iyi bir yerdeyiz. Ülkemizi eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, tarımdan spora tüm alanlarda Cumhuriyet tarihinin en iyi seviyesini çıkartmak için yaptığımız yatırımların meyvelerini toplama vaktidir diye konuştu. Türkiye'nin enerji hariç, dış ticaret fazlası veren, ihracatı ithalatını geçen bir ülke durumuna geldiğini belirten Erdoğan, enerji fiyatlarında 10 kata varan artışların Türkiye'nin sadece dış ticaret görünümünü bozmakta kalmadığını, ürün maliyetlerinde de ciddi artışlara yol açtığını söyledi. Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarına cezaları yükseliyor. Bazı ürünlerdeki fiyat artışlarının, enerji fiyatlarındaki yükselişle, döviz kuruyla ya da enflasyonla izah edilemeyecek seviyede olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti. Sahip faktörlerle izahı mümkün olmayan, sırf açgözlülükten, fırsatçılıktan, tamahkarlıktan kaynaklanan fiyat artışları hukuk değil, fiyat meselesidir. Minhasada üretim ve satış tekelinin söz konusu olduğu ürün ve hizmetlerdeki dengesiz fiyatlamalara karşı mücadele ediyoruz. Denetimleri sıkılaştırdık. Üretici ve tüketici arasındaki ilişkiyi en sağlıklı zemine oturtma amacıyla hazırladığımız hal. Perakende ve elektronik ticaret kanunlarıyla ilgili çalışmalar bitmek üzeredir. Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçuyla ilgili cezaları da yeniden düzenliyoruz. Bu tür suçlara verilen cezaları caydırıcılık temelinde yükseltiyoruz. Ayrıca üretim maliyetlerini dengeleyerek, arzı artırmaya ve böylece fiyatları istikrara kavuşturmaya yönelik de hazırlıklar yürütüyoruz. Türkiye'yi yatırıp, istihdam, üretim, idracat ve cari fazlayla büyütme politikamızın başarıya ulaşacağından asla şüphe etmiyoruz. Sabırla, azimle, inançla yürütüllerin yolun sonunu, Türkiye'nin selametine, milletin refahına, İnsanların huzuruna çıkacağına işaret eden Erdoğan, yeter ki bu zor günleri ve beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak geride bırakalım. Yeter ki kendimize güvenerek, kumudumuzu canlı tutarak, vizyonumuzu genişleterek, hedeflerimizi büyüterek daha çok çalışalım, daha çok üretelim, daha çok mücadele edelim. İşte o zaman aydınlık bir geleceğin bizi beklediğini hep birlikte göreceğiz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her hak ve özgürlük talebini karşıladıkları, her eksiyi tamamladıkları, her hayali gerçeğe dönüştürdükleri, asırlık meseleleri hal yoluna koydukları gibi hali hazırdaki sıkıntıları da çözeceklerini, bunun için gereken her türlü donanıma ve kararlılığa sahip olduklarını kaydetti. Vatandaşları ev sahibi yaptı. Siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübesini, belediye başkan. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülke yönetimindeki 30 yıla yaklaşan birikimini güvendiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin potansiyeline ve 85 milyon vatandaşın gücüne itimatla bu mücadeleyi zaferle taçlandıracaklarını söyledi. Yalanlarla, çarpıtmalarla, iftiralarla, dışarıdan yazılmış senaryolara dayalı siyaset ve toplum mühendislikleriyle Türkiye'yi yönlendirme devrinin bittiğini ifade eden Erdoğan, milli iradenin üstünlüğüne teslim olmayan hiç kimsenin, bu ülkede yetki ve sorumluluk sahibi olamayacağı gerçeğine 2023'te bir kez daha hep birlikte şahitlik edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye gündemindeki bazı konularla ilgili yürüttükleri hazırlıklar sonunda ortaya çıkan müjdeleri paylaşmak istediğini dile getirerek, bunlardan ilkinin, konut almak isteyen vatandaşlar ve konut yapan firmalarla ilgili olduğunu kaydetti. Hükümetleri döneminde ürettikleri 1 milyon 100 binin üzerindeki konutla. Vatandaşları uygun şartlarda ev sahibi yaptıklarını anımsatan Erdoğan, aynı şekilde bankacılık sektörünün verdiği uygun şartlı kredilerle milyonlarca vatandaşın özel sektör tarafından inşa edilen projelerden ev sahibi olduğunu anlattı. 3 aylık konut finansmanı müjdesi Son dönemde küresel ekonomide ham madde fiyatlarında görülen fahiş yükseliş ve tedarik sorunlarının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle konut inşasında yavaşlamak ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü. Vatandaşlarımızı özellikle konut sektöründeki bu arızı dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayat geçirme kararı aldı. Bu çerçevede, konut finansmanı konusunda üç ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Birinci paketle ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için 10 anda kadar varlığı ve ayrı yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyor. İkinci paket, birinci ve ikinci el konukları da kapsıyor. Konut devrinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tebliğat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Konuk devri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket, 10 yıla kadar vadeli ve aylık %0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik etmektir. Üçüncü paketimiz inşaat sektörüne yöneliktir. Mayıs ayı başı itibarıyla Asbury %40'lığı tamamlanmış ve Asbury %50'si satılmamış inşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdı. Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma tahlidü veren firmalarımız belli bir rakama kadar ve 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek. Böylece inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak kısa vadedeki konut arzının artmasını böylece fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz. Sosyal konut projelerini hız vereceğiz. Bunların yanında TOTI vasıtasıyla yürüttükleri, vatandaşlara uygun fiyatla sunulan düşük maliyetli, düşük satış fiyatlı sosyal konut projelerini hız vereceklerini dile getiren Erdoğan, düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız. Sosyal konut projelerimizin istismarını önlemek için de bu yolda edinilen konutların 5 yıl süreyle satışına izin vermeyeceğiz diye konuştu. Küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli bir fiyat üzerinde satmamaları şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız diyen Erdoğan, bu tür alanların rezerv konut alanı ilan yoluyla çeşitli vergilerden istisna olmasını temin ederek, maliyetlerin düşürülmesi yoluna da gideceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rezerv alanlarda yapılan ve uygun maliyetli kredi ile desteklenen konutların da 5 yıl süreyle satış tahdidine tabi olacağını belirterek, sistemin sağlıklı işleyişini sağlamak için, denetimde TOKİB ve elmar Konut gibi birikimi olan kuruluşları kullanacaklarını kaydetti bunun tarzını artırmak için kentsel dönüşüm projelerine destek vereceklerini, ada düzeyinde sadece hak sahiplerine yönelik uygun maliyetli kredilerle bu projeleri hızlandıracaklarını ifade eden Erdoğan, özellikle hak sahipleriyle müteahhitlerin bir araya gelerek yürütecekleri bu projelerin denetimini de ile ilgili kuruluşların vasıtasıyla daha sıkı yapacaklarını vurguladı. Erdoğan, vatandaşlarımızı hızlı güvenli ve ekonomik şekilde konuk sahibi yapmayı amaçlayan bu destek paketleri ve uygulamalarımızın hayırlı olmasını diliyorum dedi. Yeni Pasaport Ağustos'ta Erdoğan, uzun süredir hazırlıkları yürütülen önemli projelerden birinin de yerli ve milli pasaport üretimi olduğunu belirtti. Erdoğan, çift krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Dünyanın en güvenli pasaportlarından biri olan yeni pasaportumuzun sayfaları, Topkapı Sarayı ile başlayıp, Birinci Meclis binası ile sona eriyor ve tam ortasında da Ayasofya camisi bulunuyor. Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak yeni pasaportumuzun da ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum ifadesini kullandı. 3.700.000 binası Suriyeli bizim kardeşimizdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu'nun tarihin her döneminde çeşitli sebeplerle diğer coğrafyalardan gelen insanlara kucak açtığını, onlara yurt olduğunu, özellikle son 150 yılda Kafkasya'dan Balkanlara dört bir yanda başı dara düşen, hayatın ve geleceği tehdit altına giren tüm insanların yönünü Anadolu'ya çevirdiğini söyledi. Bu topraklarda yaşayanların, canını ve onurunu kurtarmak için gelen hiç kimseyi el görmediğini, dışlamadığını, ötekileştirmediğini, onlara asla husumet beslemediğini ifade eden Erdoğan, Şunları kaydetti. Hep birlikte vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı, istiklalimizi ve istikbalimizi korumak, ülkemizi geliştirmek, devletimizi güçlendirmek, milletimizi kalkındırmak için çalıştık, çabaladık. Gerektiğinde Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne ve 15 Temmuz'a kadar her durumda vatanımız uğrunda canımızı vermekten kaçınmadık. Kol kola şehadete yürüdük, koyun koyuna aynı mezarda yattık. Sık sık dile getirdiğimiz gibi bizim devletimizin sınırları başkadır, milletimizin gönül sınırları bambaşkadır. Devletimizin sınırları doğudan batıya, Edirne'den Kars'a, kuzeyden güneye, Sinov'tan Hatay'a uzanır. Milletimizin gönül sınırları ise merhale Avrupa'dan Asya'nın en uçlarına, Sibirya'dan Afrika'nın derinliklerine, Okyanusları aşıp bir uçtan diğerine, Amerika'ya kadar uzanan genişliğe sahiptir. Bilhassa tarih ve medeniyet birlikteliğimizin olduğu coğrafyalardaki kardeşlerimizle gerçekten çok has bir, çok yakın bağlarımızın olduğunu kimse inkar edemez. Türkiye'nin bu coğrafyalardaki kardeşleriyle arasındaki gönül bağının hiçbir zaman koparmadığını belirten Erdoğan, 1. Dünya Savaşı ve Milli Mücadelenin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla milyonlarca insanın Anadolu'ya geldiğini kaydetti. Çerkezlerden Boşnaklara, Tatarlardan Türkmenlere, Gürcülerden Araplara farklı kökenlere sahip pek çok kişinin Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kendilerine yeni bir hayat kurduğunu belirten Erdoğan, öyle ki Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki nüfusumuzun neredeyse yarısı sınırlarımız dışından gelen insanlardan oluşuyordu dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet dönemi boyunca da Balkanlardan Kafkaslara kadar her yerde başı dara düşenlere ülkenin kapılarının açık olduğunu söyledi. Çeşitli tarihlerde eski Yugoslavya topraklarından, Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Doğu Türkistan'dan, İran'dan, Orta Asya'dan, Afganistan'dan, Bosna'dan, Kosova'dan milyonlarca ailenin Türkiye'ye sığındığını hatırlatan Erdoğan, bunlardan bir kısmının daha sonra başka yerlere gitse de çok büyük bir bölümünün Türkiye'de kaldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü. Şimdi Bay Kemal ne diyor? Biz bunların hepsini tekrar Suriye'ye süreceğiz. Geldikleri yere göndereceğiz. Bunları yapamayacaksın. Bunları yapmaya hiçbirimizin de gücü yetmez. Zira biz ensar kültürüyle yetişmişiz. Biz muhacir kültürünün ne olduğunu çok iyi biliriz. Biz sizler gibi evet bu toprakları budayına abit bulmadık. Bu topraklarda verilen mücadelenin ne olduğunu gayet iyi biliriz. Şu anda 3.700.000 Suriyeli bizim kardeşimizdir ve biz bu kardeşlerimize sahip çıktık. Sahip çıkıyoruz ve sahip çıkacağız Bay Kemal. Senin ortakların varsın PKK terör örgütünün mensupları olsun. Sen onlarla beraber Ankara'dan İstanbul'a yine yürümeye devam et. Ama biz bu kardeşlerimizle ensar kültürü, muhacir kültürü içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Asla taviz de vermeyeceğiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Ancak inananlar kardeştir ve kardeşliğimizi koruyacağız. Suriye'de 100 bin asıl bliket ev yapma projesini başlattık. Körfez Savaşı başladığında Irak'tan Türkiye'ye gelen 1 milyon kişinin tamamına yakınının savaşın ardından evlerine geri döndüğünü belirten Erdoğan, Suriye'deki iç karışıklıkların ardından yaklaşık 4 milyon kişinin Türkiye'ye geldiğini ve şimdi Suriye'nin kuzeyinde yapımı devam eden ülket evlerden mümkün olduğunca fazlasını yapmaya da gayret edeceklerini söyledi. Erdoğan, çatışmaların halen devam ettiği, terör örgütlerinin saldırılarını sürdürdüğü, Siyasi bilin ve toprak bütünlüğünün geniş sağlanamadığı Suriye'nin istikrara kavuşması için her türlü gayreti gösterdiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Bugüne kadar ülkemize gelen Suriyelilerden bini sınırlarımıza bitişik bölgelerde güvenli hale getirdiğimiz yerlere dönüş yaptı. Uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle 4 milyon kişinin ilgili başta olmak üzere bulundukları yerlerde kalmalarını sağlıyoruz. Buna rağmen İdlib'deki gerilimin ve diğer bölgelerdeki güvensiz ortamın sürmesi, ülkemizdeki Suriyeli sayısının belirgin şekilde azalmasının önüne geçti. Antalya'da 2015 yılında yapılan G20 zirvesine katılan liderlere Suriyeli sığınmacılar için bu ülkenin topraklarında sürat ve 1 milyon kişinin iskanını sağlayacak şehirler inşa edilmesi teklifinde bulunmuştu. Maalesef özellikle de batı ülkeleri, Sırınmacıları kendi sınırlarından uzak tutmak için yaptıkları harcamanın çok azıyla hayata geçirilebilecek bu projeye gereken desteği vermediler. Türkiye bu yükün büyük bir bölümünü hem kendi sınırların içinde hem de Suriye topraklarında üstlenmek durumunda kaldı. Amacımız 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü temin etmektir. Geçtiğimiz yıl sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Suriye topraklarında gerçekten çok zor şartlarda yaşayan insanlar için 100 bin liket ev yapma projesini başlattı. Bu proje kapsamında 57.000 liket evi tamamladık. 20.000 ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kalan 23.000 evi de en kısa sürede yapacağız. Bu sayıyı daha da artırmamız mümkün olabilir. Şimdi 2015 yılındaki asıl projemizi hayata geçirecek yeni bir adım daha artıyoruz. Uluslararası Yardım Kuruluşlarının finansmanıyla, Suriye topraklarında 13 ayrı yerde okuluyla, hastanesiyle, sanayisiyle, ile gereken tüm altyapıya sahip iki bin konut inşa edilmesini inşallah sağlıyoruz. Amacımız halen ülkemizde yaşayan bir milyon Suriyelinin tüm insani şartlara sahip bu şehirlere geri dönüşünü temin etmektir. Kurumlarımızın yaptığı çalışmalar, bu geri dönüş için 1 milyondan çok daha fazla sığınmacının gönüllü olduğunu göstermektedir. Böylece tüm dünyanın adeta sırtını döndüğü, görmezden geldiği, Vicdanını kapattığı bir trajedinin çözümünde önemli bir merhaleyi daha Türkiye'nin öncülüğünde tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah çalışmalar ilerledikçe bu sürecin ayrıntıları ile ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Rabbim kimseyi vatansız, yurtsuz, evsiz bırakmasın, canıyla malıyla onuruyla sınamasın diyoruz. Erdoğan, kimsenin ülkesini, evini, işini, ailesini, bağlarını sebepsiz yere terk edip bir bilinmeze doğru yola çıkmayacağını belirtti. Türkiye'nin böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara kucağını açtığını, bunun insani, vicdani ve tarihi bir görev olduğunu dile getiren Erdoğan, bu ahlaki vazifenin hakkıyla yerine getirilerek dünyanın karşısına huzuru kalpte çıkıldığını söyledi. Erdoğan, Suriye'deki çatışmaların rejimin sivillere yönelik vahşi saldırıları yanında Batı ülkelerinin muhalifleri teşvik ve desteklemesiyle başladığını belirterek şöyle konuştu. Şayet bu destek sürdürülmüş olsaydı, Ülke kısa bir süre içinde yeniden güvenli ve istikrarlı hale gelebilirdi. Ancak bir süre sonra Batı ülkeleri desteklerini Suriye halkı yerine bu ülkede üstlenmiş terör örgütlerine yönlendirdi. Tırlarca terör örgütüne silah, ünlimat, araç, gereç gönderdiler. Bunları hep birlikte yaşadık. Suriye topraklarını kana ve ateşe bulayan bu strateji değişikliğinin ardından bölge, proje ürünün envai çeşit terör örgütünün cinit attı. Türkiye için de ciddi tehditler içeren bir bataklık haline dönüştü. Fırat Kalkanı ile zeytin dalı ve Barış pınarı harekatları ile süren operasyon, bütün bu operasyonlarımızın en başta gelen sebebi bulur. Suriye'de rejimin zulmüne karşı çıkmanın yanı sıra, Sından yaşına kadar tüm terör örgütleriyle en etkin mücadeleyi Türkiye'nin yürüttüğünü ve yürütmeye devam ettiğini dile getiren Erdoğan, Harekatlar sayesinde hem Türkiye sınırlarının saldırılara karşı korunaklı hale getirildiğini hem de Suriye içinde insanların huzurla yaşayabilecekleri güvenli alanlar oluşturulduğunu kaydetti. Erdoğan, ülkemiz içindeki Suriyeli sınırmacılar ve diğer statülerde yaşayan yabancıları da yakından takip ediyoruz. Hangi ülkeden gelirse gelsin tüm yabancıların oturma ve çalışma düzenlerini belirli kurallara bağladık. Kurallara uyumayanları da derhal geldikleri yerlere gönderiyoruz. Bu şekilde sınır dışı edilen Suriyeli sayısı 20.000'i 20 bulmuştur. Diğer ülke vatandaşlarından sınır dışı edilenlerin sayısı da 21.000 kişiyi geçmiştir. Afganistan başta olmak üzere istikrarsızlığın ve çatışmaların yaşandığı her yerde benzer tablolar ortaya çıkmaktadır diye konuştu. Ülkemize gelen Ukraynalı sayısı 100.000'e yaklaştı. Yıllardır gelip kalmışlığı haçlığın, sefaletin pençesinde kıvranan yerlerden de diğer gelişmiş ülkeler gibi Türkiye'ye yönelik bir insan akışının mevcut olduğunu aktaran Erdoğan, çeşitli yollarla sınırlarımıza giren ve ülkelerine geri gönderdiğimiz düzensiz göçmen sayısı 2016'den bugüne kadar 320 bini aşmıştır.'' dedi. Türkiye topraklarına yönelen düzensiz göçmenlerin önemli bir bölümünün hedefinin buradan Avrupa'ya geçmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, Ukrayna krizi öncesi son 7 yılda Avrupa Birliği ülkelerine ulaşan çoğu Suriye ve Irak kökenli sığınmacı sayısının 1 milyon olarak ifade edildiğini belirtti. Özellikle savaşın başlamasıyla Ukrayna'dan komşu ülkelere ve oradan da bir kısmı Avrupa topraklarına geçen kişi sayısının 4 milyonu aştığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti. Ülkemize gelen Ukraynalı sayısı da 100 bine yaklaştı. Görüldüğü gibi sığınmacı sorunu sadece bize mahsus, bizim ülkemize mahsus değildir. Tüm dünyanın meselesidir. Bu akına en çok muhatap olan devlet olmamıza rağmen krizi insani duyarlılıklara halel getirmeden yönetmeyi başarabilen enler ülkelerin başında geliyoruz. Sığınmacı düşmanlığı üzerinden kendilerine siyasi pozisyon sağlamaya çalışanların önce bu gerçekleri görmeleri gerekiyor. Daha önemlisi bu politikanın en ön saflarında yer alanların dedelerinin de canlarını ve onurlarını kurtarmak için Anadolu topraklarına sığınanlar arasında yer aldığını asla unutmamaları şarttır. Dün onların dedelerini nasıl varımıza basmışsak bugün de çaresizlik içinde bize sığınanlara aynı şekilde davranıyoruz. Bu aziz millete tek parti cipsinin yaşattığı Boraltan Köprüsü faciasının utancını bir daha biz tekrarlatmayacağız. Mazlumları katillere teslim etmedi, etmeyeceğiz. Suriyelilere veya diğer ülkelerden gelen yabancılara kendi vatandaşlarımızdan farklı hiçbir imkan sağlanmamakta, ekstra hiçbir kaynak tahsis edilmemektedir. Fitnicilerin yalan, yanlış, şarkıtma üzerine kurulun nefret kampanyaları hiçbir zaman vatandaşımızın kalbini bulandırmasın, kafasını karıştırmasın. Gönüllü dönüşler için gereken imkanları sağladıkça ülkemizdeki Suriyeli sayısının makul düzeylere gerileyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Aynı yaklaşım diğer yerlerden ülkemize gelen yabancılar için de geçerlidir. Bu ülkeye katkı sağlayan, bu milletin inancına, dilinle, kültürüne saygı duyarak topraklarımızda hayatını sürdüren hiç kimseyle sorunumuz, Sıkıntımız yoktur, olmayacaktır. 2023 hedeflerimizden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri boyunca bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşama kültürünün hakim olduğunu, bu kadim kültürün Türkiye'de asla batıdaki gibi bir ırkçılık ve yabancı düşmanlığı hastalığının kök salmasına izin vermeyeceğini söyleyen Erdoğan, Türkiye'yi böyle hiç çarpıklık üzerinden karıştırmak isteyenlerin kimin değirmenine su taşıdığının izaha gerek olmayacak kadar açık olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz 2023 hedeflerimizden, 2053 vizyonumuzdan asla şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Küresel ekonomideki dalgalanmaların durulmasına paralel şekilde yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı konularını da ülkemizin gündeminden çıkartmaya devam edeceğiz dedi. Gençlere çağrı. Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği gençlik kamplarının başvurularının bugün itibarıyla başladığını bildirerek, daha önce 12-22 yaş aralığını kapsayan bu kamplardan yararlanma sınırının gençlerden gelen talepler doğrultusunda 25 yaşa yükseltildiğini açıkladı. Bu yıl yaklaşık 200 bin gence bu kamplarda spordan kültür faaliyetlerine kadar uzanan hizmetler verileceğini dile getiren Erdoğan, gençleri Temmuz ayına kadar sürecek gençlik kampları başvurularına katılmaya davet etti. Rize Artvin Havalimanı'nın cumartesi günü açılışının yapılacağını belirten Erdoğan, dünyada deniz üzerine kurulu 5 havalimanı bulunduğunu, bunlardan birisinin Ordu Biret'in havalimanı olduğunu, ikincisinin de Rize Artvin Havalimanı olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte havaalanının açılışını gerçekleştireceklerini kaydetti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en güvenilir diyerek duyurdu. Ana Haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 00.43'e kadar değerli dostlar. Son dakika haberine göre AK Parti isim canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı. Bir düşüş yaşadık ama dedi. Son dakika haberine göre Türkiye'de 2023'te yapılması beklenen seçime ilgili anket sonuçları gelmeye devam ediyor. Son anket sonucu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mısavaş'ın tarafından açıklandı. Şen daha önce partilerinin oy oranını %36 olarak açıklamıştı. İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anketteki oy oranı. Haber. Haber. Politika. Son dakika AK Parti isim canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı. Bir düşüş yaşadık ama. Son dakika AK Parti isim canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı. Bir düşüş yaşadık ama. Son dakika haberi, Türkiye'de 2023'te yapılması beklenen seçimlerle ilgili anket sonuçları gelmeye devam ediyor. Son anket sonucu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen tarafından açıklandı. Şen daha önce partilerinin oy oranını %36 olarak açıklamıştı. İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anketteki oy oranı. Son dakika, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen A Haber'de yayınlanan sebep sonuç programında Melih altın Altınokul sorularını yanıtladı. Daha önce de anket sonucuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şen, AK Parti'nin elindeki son anket sonucunu da paylaştı. Şen gün önceki açıklamasında AK Parti'nin oy oranını %36 olarak duyurmuştu. İşte sözlerini, biraz düşüş yaşadık ifadeleriyle başlayan Şen'in son açıklamaları. Şimdi %40'a doğru yaklaşıyoruz. Hırtlığı geçecek ondan eminim. Bizim analizlerimiz %45'yi hatta %46'yı gösteriyor. Tabii bizim hükümet olarak gerekenleri yapmamız lazım. Bunların başında enflasyonu dizginlemek geliyor. Enerji fiyatlarındaki artış vurdu. Vatandaşımız bunların sebebini biliyor. Koronavirüs ekonomileri vurdu. Bu bizi de etkiledi. Biz her şeyi enerjiyle yapıyoruz. Kömürün, doğalgazın fiyatı yükseldi. Bunlar iki kattan on kata kadar artış gösterdi. Bunların dünya ekonomisine haliyle ülkeler ekonomisine yansımaması infansız. Vatandaşımız bunun sebebini biliyor. Biz kendi ödevimizi yaparsak seçmen bize destek veriyor. Ve biz bu gelişmeleri seçimden önce halledeceğiz diyoruz. Verdiğimiz sözlerden biri de enflasyon düşecek. Biz verdiğimiz sözleri tutarız. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kabine sonrası Erdoğan'dan konut müclisi Ana haber biterimiz devam ediyor yaklaşık 0 e kadar değerli izleyenler. Haydi'de 400 aptal çetesi fidye için Türk vatandaşlarını kaçırdı. Büyükelçilik harekete geçti. Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi. Haydi'de 400 aptal anlamına gelen en korkulan çetelerden biri olarak anılan 400 mavazo grup aralarında Türk vatandaşlarına bulunduğu çok sayıda kişiyi kaçırdı. Ülkenin başkenti port au prince yakınlarında bir turist otobüsünü durduran, durduran silahlı çeteye kaçır, kaçırdıkları kişiler için fidye istedi. Dominik'te bulunan Türk Büyükelçi olayın ardından harekete geçerken Dışişleri Bakanı Mehmet Çavşoğlu da konuyla ilgili açıklama yaptı ve Haiti'nin mevkidaşı ile görüştü. Haber. Haber. Dünya. ITV-400 aktan çetesi fidye için Türk vatandaşlarını kaçırdı. Büyükelçilik harekete geçti, Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi. IT'li 400 aptal çetesi FİDE için Türk vatandaşlarını kaçırdı. Büyükelçilik harekete geçti, Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi. IT'de 400 aptal anlamına gelen, en korkulan çetelerden biri olarak anılan 400 mazo adlı grup aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi kaçırdı. Ülkenin başkenti Portavuk İnce yakınlarında bir turist otobüsünü durduran silahlı çete kaçırdıkları kişiler için fidye istedi. Dominik'te bulunan Türk Büyükelçiliği olayın ardından harekete geçerken Dışişleri Bakanı Mevlüt olduğu da konuyla ilgili açıklama yaptı ve Haiti'li mevkidaşı ile görüştü. Haiti'de başkent Portavuk İnce yakınlarında bir turist otobüsünü durduran silahlı kişiler aralarında 8 Türk vatandaşının da bulunduğu en az 17 kişiyi fidye için kaçırdı. 400 Mazor 400 aptal. Adlı çete tarafından kaçırılan diğer 8 kişinin hayatı, otobüs şoförünün de Dominikli olduğu bildiriliyor. Bu kişiler geçen ay bir Dominikli diplomatın kaçırıldığı aynı bölgede rehin alındı. Diplomat 4 gün sonra serbest bırakılmıştı. Türk Büyükelçiliği harekete geçti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haiti'de 8 Türk vatandaşı 17 kişi kaçırıldığı iddialarının ardından Dominik'te bulunan Türk Büyükelçiliği harekete geçti. Dominik'teki büyükelçinin Haiti'li makamlarla temas halinde olduğu öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu, Haiti'de kriz masası kurundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde düzenlenen kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıkladı. Haiti'de içinde 8 Türk vatandaşının da bulunduğu bir yolcu otobüsünün kaçırılması olayına ilişkin soruyu yanıklayan olup takip ediyoruz. Bir kriz masası kurdular Haiti'de şu anda ifadelerini kullandı olup, kabine toplantısının nedeniyle Hayti'nin mevkidaşıyla görüşemese de mesaj gönderdiğini belirterek, Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçisi'nin hem Hayti İçişleri Bakanı hem de Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü söyledi. Türkiye'nin Porta Uplince Fahri Konsolosunun da gelişmeleri takip ettiğini dile getiren olup, ''Biliyorsunuz Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğimiz oraya, Hayti, Akredite, yani en kısa zamanda kurtarmak için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını bize söylediler.'' Takip ediyoruz dedi. Kaçınma nedeni olarak tibye ihtimalinin düşünüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının sağlık durumlarıyla ilgili olumsuz bir bilginin de olmadığını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu Haitili Mevkidaşı ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu'nun kabine toplantısının ardından Haitili Mevkidaşı ile görüştüğü öğrenildi. Dışişleri Bakanlığından, Çavuşoğlu ve Haiti Dışişleri Bakanı Jean-Victor Genevus görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Haiti Dışişleri Bakanı Jean-Victor Genevus ile Haiti'de Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir yolcu otobüsünün kaçırılmasına ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir denildi. İnsan kaçırma, tecaviz, araç. Haiti medyası, yolcuların 400 Rozo, 400 Aptal, çetesinin hakimiyetindeki Jolides Boyet semtinde kaçırıldığını yazdı. İnsan kaçırma, tecavüz ve araç vakalarıyla adını duyuran 400 no'lu ülkenin en korkulan çetelerinden biri. IT'de son iki yıldır ciddi için insan kaçırma olaylarında büyük artış yaşanıyor. IT İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezi'ne göre geçen yıl 80'den farklı ülkeden 1200'den fazla kişi kaçırıldı. Kuruluşa göre bu kişiler arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan 17 Hristiyan misyoner de var. 400 mağdur bu misyonerlerin her biri için bir milyon dolar talep etti. Misyonerler dört ay sonra serbest bırakıldı. Fakat bu kişiler için fidye ki ödenip ödenmediği bilinmiyor. Şiddetin gölgesinde yaşam. Aitlik çeteler yabancıların kaçırılması olaylarıyla adını duyurdu. Ancak Aytililer yıllardır şiddetin gölgesinde yaşıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Örgütü UNICEF, Geçen hafta ülkede devam eden çete şiddeti nedeniyle başkent ve çevresinde 1700 okulun kapandığını ve yarım milyondan fazla çocuğun okula gidemediğini açıkladı. Konucu Kim Haiti temsilcisi Bruno Maes, mermiler havada uçuştuğu için hiçbir çocuk okula gidemiyor" dedi. Haiti Cumhurbaşkanı Zövenel Moese, geçen Temmuz'da paralı askerler tarafından öldürülmüştü. Rakip gruplar ülkenin kontrolünü ele geçirmek için savaşırken polis gücünün çok yetersiz kaldığı belirtiliyor. BBC Türkçe'yi Ana sayfaya dönmek için tıklayınız İngiltere'de parlamento açılış Ana haber pültürümüz devam ediyor yaklaşık 0 43e kadar değerli izleyenler Son dakika abone ol Portekiz'de duyurdular Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus Son dakika abone bu sezonun taraftarlarının beklentisinin altında kalsa da İsmail Kartal'ın görüntü Göreve gelişi sonrasında gelecek adına olumlu uzun, sinyaller veren Fenerbahçe'de yeni sezonda kimin teknik direktör olacağı belirsizliğini koruyordu. Portekiz basını Salah yeni hocasının Jorge Jesus olduğunu duyurdu. Son dakika Portekiz'de duyurdular. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus. Son dakika haberleri. Bu sezon taraftarlarının beklentisinin altında kalsa da İsmail Kartal'ın göreve gelişi sonrasında gelecek adına olumlu sinyaller veren Fenerbahçe'de yeni sezonda kimin teknik direktör olacağı belirsizliğini koruyordu. Portekiz basın, Sarı lacivertlilerin yeni hocasının zor gece olduğunu duyurdu. Son dakika haberleri, Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası göreve getirilen İsmail Kartal ile büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de gelecek sezon hangi ismin teknik direktörlük koltuğunda oturacağı belirsizliğini koruyordu ve Jorge Jesus'un isimleri Fenerbahçe ile sık sık anılırken, Portekiz'den flash bir haber gündeme geldi. Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Portekiz kanalı CMTV, Jorge Jesus'un, Sarılıcı Vertli ekibin yeni teknik direktörü olacağını buyurdu. Haberde Aralık 2021'de Benfica'dan ayrıldığından bu yana boşta olan deneyimli teknik adamın Fenerbahçe ile anlaşma sağladı ve kısa süre içerisinde imzaların atılmasının beklendiği belirtildi. Beni bekliyorlar. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin kendisini beklediğini dile getiren Jesus, Portekiz'e döndüğünde ne yapacağınıyla ilgili yeniden görüşmeler yapacağını. Hatta bir takım beni bekliyor. Ülkeme döndüğünde Fenerbahçe ile görüşeceğim. Neler olacağını bilmiyordum ama kesin olan şu ki bir karar vermem gerekiyor açıklamasını yapmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Derbi sonrası ona haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 00.43'e kadar değerli dostlar. Ankara'daki akıl almaz olayla ilgili yeni gelişme yaşamını 1500 kişiye yedirmişlerdi. İşte cezası. Ankara'da çekilen bir görüntü kısa sürede gündem olmuştu. Akıl almaz görüntülerde bir kamyonetin kasasında önlem alınamadan taşınan kilolarca et yer almıştı. Etin yağmur doğası etkinliğinde ikram edilecek etler olduğu ortaya çıkmış ve 1500 kişiye ikram edildiği öğrenilmişti. Skandal olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Polatta ilçesinde kasasında uygunsuz şartlarda kar karkas kırmızı et yaşı taşınan kamyon şoförüne 8.276 lira idari yaptırım uygulandığını bildirdi. Ankara'daki akıl olayla ilgili yeni gelişme. 1500 kişiye yedirmişlerdi. İşte cezası. Ankara'da çekilen bir görüntü kısa sürede gündem olmuştu. Akıl almaz görüntülerde bir kamyonetin kasasında önlem alınmadan taşınan kilolarca et yer almıştı. Etin yağmur duası etkinliğinde ikram edilecek etler olduğu ortaya çıkmış ve 1500 kişiye ikram edildiği öğrenilmişti. Şıkandal olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kolaklı ilçesinde kasasında uygunsuz şartlarda karkas kırmızı et taşınan kamyonetin şoförüne 8276 lira idari yaptırım uygulandığını bildirdi. Ankara Kolaklı'da kaydedilen akıl almaz görüntülerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonetin kasasında hiçbir önlem almadan taşınan kilolarca etin yer aldığı görüntüler sonrası etin yağmur duası etkinliğinde ikram edilecek etler olduğu ortaya çıkmıştı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce olayla alakalı inceleme başlatılmıştı. Son olarak İl Müdürlüğü'nden önemli önemli bir açıklama geldi. İl Müdürlüğü'nün açıklamasında, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarına yansıyan ve uygunsuz şartlarda taşınan karkas kırmızı et görüntülerine ilişkin İl ve İlçe Müdürlüğü tarafından araştırmak ve inceleme yapıldığı belirtildi. İncelemeler sonucunda etlerin Sarıoba mahallesinde gerçekleşen bir etkinlikte tüketildiğinin belirlendiğinin kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi. Bahse konu olay İlçe emniyet müdürlüğü ve ilçe tarım ve orman müdürlüğümüz tarafından tüm boyutlarıyla incelenmiştir. Etleri taşıyan kamyonetin sahibi şotörüne 5996 sayılı kanunun 41. maddesine göre hijyen ve resmi kontrollerle ilgili yaptırımlara aykırı et taşımacılığı yapmaktan 8276 lira idari yaptırım uygulanmıştır. Kesim yeriyle ilgili incelemeler devam etmektedir. Ne olmuştu? Kolaklı'da önceki gün mezbahada kesilen küçükbaş hayvanların eti, Sarıoba mahallesinde yağmur duvasına katılan vatandaşlara ikram edilmek üzere kamyonetin kasasında açık şekilde yüklenerek götürülmüştü. Üzeri kapatılmadan götürülen etlerin bulunduğu kamyoneti görenler duruma tepki göstermişti. Etler daha sonra mahalleye götürülüp parçalanarak pişirildikten sonra etkinliğe katılan yaklaşık 1500 kişiye ikram edilmişti. Etlerin hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri inceleme başlatmıştı. Muhtarın çıkandan savunması Sarıova Mahallesi muhtarı Hakan Gündür, etleri taşıyacak soğuk hava depolu ve kapalı bir araçlarının olmadığını belirterek, etlerin yağmur dolmasına yetişmesi için acil gitmesi gerektiğini söylemişti. Etlerin üzerine naylon örgütlerini ve bağladıklarını kaydeden Gündür, uygun şartlarda taşıyacak bir araç bulamadıkları için mecburen bu şekilde götürdüklerini ifade etmiştir. NDA ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Öneri izleyenler bu haberimizle birlikte biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşme dileğiyle uçakalın. Daha fazla haber okumak istiyorsanız ha haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekle sitemizde yer alan reklamları da tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle, iyi akşamlar diliyorum.